Merhaba dostlarım, ben Serdar ve yeni bir korku oyununa hoş geldiniz. Visage isimli, belki Visage diyor okun. Visage ne abi? Visage. Visage'a hoş geldiniz, Visage diyeceğiz biz. <gülüyor> evet, yeni bir korku oyunu. Başlayalım bakalım. Visage çok zor bir oyundur, çok ben ekledim. Sabır, ayrıntılı ve titiz araştırma yapmak ve iyi kaynak yönetimi en iyi dostlarınızdır. Bol şans. Demek ki bu oyunda bol bol... E öleceğiz çok belli bu. Belli oldu şu an. Ee, şöyle bir açalım dedim bir bakalım en azından nasıl bir oyun, neler var. Çünkü bir bir, bir, bir ara almıştım böylece duruyordu. Ampul. Sed Square Studio. Bu stüdyoyu ve oyunları hep analizini yapmıştım bizim oyunun. Hakkında çeşitli kararları verebilmek için. Ooo... altı patladığı seviyorum ama şu an pek de hoş olmayan bir sahneye tanık olacağız gibi. Animasyonlar ve ses efektleri arasında bir uyuş bir uyumsuzluk var gibi ha. Merhabalar tatlım. Sarım geceleri biz böyle flört etmiyoruz değil mi? Sizlerim aramızdaki romantik algısının böyle olduğunu pek de söyleyemeyiz. Yani bilmiyorum. Çok şey bilmiyorum şu an. Ama üstün çıkarım yeteneklerini kullanarak böyle bir çıkarımda bulunabileceğimi düşünüyorum. uhaha <laughs> sa oyunun telaffuzu sürekli değişecek. Evet Silent Hill PT ilham alınmış bu oyun e, yapılırken. Onun büyük etkileri var. Zaten bu açılış sahnesinde de gördüğünüz gibi. Ben topalla topallayacağım gideceğim. Güzel başlıyoruz o zaman. Burası bir etkileşime gir. Mumlar buraya konulabilir. Bu oda oyun boyunca ilerlemenizi temsil eden öğeleri içeren bir merkezdir. sonra R var bir tane daha. Bu öğeler bir bölümünde oraya aslında bir korku materyali yani sizin kafanızı karıştırmak için konulmuş. Çünkü korku oyun psikolojik korku yapınlar. Bu öğeler bir bölümün sonunda dahil olmak üzere farklı yollarda toplanır. Öğeler toplandığında otomatik olarak ilerleme odasında gösterilir. Bu mu? Öğeler. Teşhir sandığı gibi bir şeye benziyor. Üstünde bir şey yok. Analım. Oo. Azıcık dini öğeler de var oyunda. İlginç. Ha, zaten bir şey yok. Her türlü şey çalışıyor. Olur da korku. bizi çok. Etkileşimi gir. Bırak. E'den inceliyoruz. Sağdan sağdan tutuyoruz. Soldan da öyle. Sol tıktan yani. Elleri değiştiriyoruz space'le. Çömülüyoruz. Stoku açıyoruz. yakınlaştırıyoruz Hızlı yükle hızlı kaydı. Daha hızlı kayıt var. Evet. Yanlışlıkla ben hızlı yükleme şey yaptım. Yoksa ters mi koyular Neresi oğlum burası? Ben böyle bir şeyden başlamadım lan. Oğlum bu ne? Tövbe yarabbim tövbe. Uzun süre karanlıkta durmaktan kaçınmalısın. Sen beni karanlığın içine attın. Tamam hızlı yükle hızlı kaydet. Böyle bir şey yok burada. <gülüyor> Bebeğim hayır. Kayıt seçeneği şu anda devre dışı Buraya Bu ne abi? Bunun ne için bir komplo? Hey! Hiçbir şeyim yok. Nasıl bir şey içten soktunuz beni? Aha! Mumlar buraya. Aha mumum var da. Koyacağım oraya. Bütün mumlarım eridi. Sen erittin. Bütün bu içimdeki bütün mumlar eridi. Açılıyor mu burası? Biraz sonra sağlam bir şey yapacağız gibi geliyor bana. Anladım. Tam da şu anda ezan okunması içimi hiç de rahatlatmadı. Bunu söylemek istiyorum. Yabancı bir korku fil filmin içindeyken yerli bir korku filmin içine girmişim gibi hissediyorum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben ana menüye çıkacağım sonra baştan gireceğiz oyuna. Aynen ara sahneyi atlamak Senin şerefini yani... Of. Gerçekten... Kalk bakalım oradan kalk. Kalk bakalım. Öfff, sinir... Bütün sinirlerimi mahvetti ya Oyun 2 dakika içinde daha azıcık oldu ve ağzımızı, burnumuzu kırdı. Şimdi abi bir dakika ben bir şey kontrol etmek istiyorum. F5 hızlı kaydetti mi? Tamam hızlı kaydettim. Altyazıyı da açtım hadi bakalım baştan hadi baştan şey yapıyoruz. Ah. Alo. Merhaba Twain. Merhaba Rose. Evet, biliyorum. Az önce çevirmiştim senin sesini. Aha, azıcık geç. Çocuk çocuk uyuyordur belki. Hiç düşündün mü? Evet. evet. Evden çıktığımı görmedim. Her şey yolunda mı? Belki... Belki dışarıdayım abi. Belki dışarıdayım. Belki dışarıdayım. Tatile çıktık belki. Bunun her şeye sokan komşular yok mu ya? Böyle her şeyine karışan falan gerçekten. Kapat telefonu kapat. Koy oraya. Evet. Güzel aydınlık. Işıklandırılmış bir ortam ne kadar güzel. Ya, mumu buraların üzerine koyabiliyoruz. Dışarı. Rose orada mı yaşıyor? Tut kavra. Aha açabiliyorum. Aç aç aç aç. Yani gerçekten kitaplarla vazoları bardakları aynı yere mi koydun? Neden abi? Oyuncaklar. Bunlar ne? Bunlar çay mı? Tütsü mü? Ne bu? Paris Sizi, chocolate mint. Hey hey hayır hayır hayır hayır hayır. Böyle kapı açılıp kapanmasını istemiyoruz biz. Kitaplara bayılırım. Ne o? Preming of Fishes. Neyse çok takılmayalım bunlara. Okey. Sende de pek bir şey yok gibi. Şuraya bakıyorum. Belki içinde item item falan vardır. Çünkü kaynak yönetimi önemli de. Ben de iyi değilim yani kaynak yönetiminde. Ooo. Bu ne? Bira. Ya tüm bu şey içinde atla adam lan om oğlum atsana birayı şşşş Alo ya, Atsana bir birayı tutmayacağım ben Sağ bırak ha İki tuşa birden basmam gerekiyormuş O sen neler neler iştin ya Bunlar hepsi aynı mı? Aynen Neden bu kadar saçma bir bırakma mekanizması var ya? F'ye basmam gerekiyor önce sonra hem sol tık hem sağ tık basmam gerekiyor. Abi çok ürkütücü ya. Bunları okuyamıyor muyuz? Döndür. döndürdüğümüz bir şey bulamadık. Bizim çocuğumuz mu? Az önce öldürdüğümüz çocuk mu bu bizim? Hiç yok mu burada? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Amnezya var hepsi. Ne o lan? Bir şey mi bulalım? Ne Bu da kilitli. Ucuna küçük bir ayna takılı bir anahtar. Okey. Burası ne? Ha, burası sadece sıkışmış diyor. Kapı sıkışmış. Yüksek kötü bir eviniz var ya. Kapı... O, akıl sağlığı. Karakterinizin akıl sağlığı oyun akışınızı etkiler. Başka çeşitli faktörlerin yanı sıra karanlıkta çok uzun süre durmak karakterinizin akıl sağlığı seviyesini düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı ekranın sol alt köşesindeki beyin simgesiyle temsil edilir. Beyni net bir şekilde görüyorsanız karakterinizin akıl sağlığı seviyesi tehlikeli derecede düşüktür ve tehlikeli olaylar meydana gelecektir. Karakterinizin akıl sağlığına düşüren stresli bir durumda olduğunuzu anladım. Kırmızı bulut simgesi görüntülenir. E beni sen az önce oraya attığın zaman akıl sağlığım uçuyordu yani. Orada burada uçuyordu. Oho oraya girmiyoruz. Nereye girmiyoruz oraya girmiyoruz. Ha, burası orayı açıyor. Bu açık kalsın ya. O kadar umurumda değil ki. Anaza. Paranormal olaylar oyun boyunca rastgele olmak için rastgele olarak gerçekleşir. Bu paranormal olayları tespit etmeyi öğrenin çünkü bu olaylar ilerlemenizi engeller ve akıl sağlığınızı önemli ölçüde düşürür. Karakterinizin akıl sağlığı durumu da meydana gelen paranormal olay sayısını etkiler. Anlaşıldı. No, Nere gösteriyorsun lan the morning, folks, the Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen out. Aynalı anahtar. yiyorum. Bakın, sovalta gösteriyor. Sen zildiriyorsun diyor. <gülüyor> Ampuller, kırık ışıkları veya lambaları onarmak için kullanılabilir. Tamam, ben bu onu da alayım. Bu malzemeyi aldığınızda yeni bir bölüm başlayacaktır. Bunun tamamen kadar farklı bir bölüm başlayamayacaksınız. Ma Malzeme almak istiyorsunuz. Hayır. Aha! Şurayı bir şey yapalım önce. Aynen bir tut ampulle olan. Acemi elektrikçi. Çıkmaya çok korkuyorum ya. Şurada anahtarı gördüm ama. İmdat, imdat çıkar beni buradan. Kapıyı kırçık. Basket bu evden. Ruhumu seviyorum. Ruhum var ve ruhumu seviyorum. oh ho ho ho Oo, panda hiç hiç hiç sevmedim. Hey hey hey hey hey. Ne oluyor? Ne oluyor dostum? Sallahan ya onda hiç beğenmedim. Hey, ha? Ben içeri gireyim, içeri daha güvenli görünüyor şu an. Lütfen saldırma. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır, hayır Hayır, hayır, hey, her kimsen yanlış bu yaptın. Haplar, haplar karakterinizin akıl sağlığını korumaya yardımcı olur, kurtulmanız için vazgeçilmezdirler. Akıl sağlığınız tehlikeli seviyede düşük olduğunda e, haplar akıl sağlığınızı yeniden elde etmek için tek, tek işe yarar seçenektir, okey. <gülüyor> Ama ya, yapma be, kim yapıyor bunu ya? Canım sıkılıyor şu an. Daha fazla hap yok burada. Şuradan çıkamıyor muyuz? Ama açılmasaydın keşke ya. Hey! Çünkü ben, ben yapmıyorum. Bay bay. Işığı kapatıp duruyorsunuz hiç hoş değil. Oo. Hey hey hey. Hayır hayır hayır hayır. Böyle şeyler bak yapmıyoruz tamam mı? Yapmıyoruz böyle şeyler yapmıyoruz. Ben kaybedeceğim. Ben bir tane alsam mı acaba? Alayım mı? Oh, okey. Kendime geldim. A! Okey. Yak yak. Bütün ışıkları yak. Bir yeri, bir yeri topla falan bir şey diyordu burada ama şey yapamadım. Etkileşime mi gir? Etkileşime giremiyorum çünkü bir şey yok orada. Buradan aşağıyı görebiliyoruz. Anladım. Işığı açalım bence. Anladım. Hiçbir şey değişmiyor. Hey. Böyle hareketler yapmazsan çok sevinirim. Hiçbir şey göremiyorum zaten ben ayar. İncelemeyi bırak. Bunu... ha, Oh be. Tamam. Spaghetti circles. She's dead me. What, ne? Anladım. Komşular. Komşularımızdan birisi gelip beni dövecek mi? Aa sökülen sayfalar var. Burası aslında şu an yaşanan sayfalar mı? Veya bunu toplayacak mıyım? Slender'da the... Bilmem ne vibes. Evet. bırak tamam. Üff, conjuring. Çok fena Conjuring. Şey yani o dolap tek başına öyle hava veriyor. Burada da hiçbir şey yok. Oraya girmiyoruz abi, oraya girmiyoruz. Orası kötü haber yani. Orası olduğu gibi kötü haber. Kapadım orayı. Burası da karanlık bir odasıdır ama. Oh be! ışık çalışıyor. Işığın çalışması benim için müthiş olay. Seni al alalım lütfen. Mumlar bir çakmak ile yakılabilen sağ bit ışıklardır. Mumla hareket edince mum söner. Uzun süre dayanırlar ve karakterinizin akıl sağlığını artırmaya yönelik olan ışık kaynağı görevini görürler. Okey. Tamam. Tut. Yani... Oğlum çakmağı şey yapmayacağım. Mumları... Ya neden ben şimdi ondan aldım ya? Bırak. Al. Mumları benim illaki yakmam mı gerekiyor? Çakmak kullanacağım, kullanacak çakmağım yok. Tamam duruz o biraz az bekle. Mum koyacak bir yer arayayım. Bir yerler vardı çünkü, şurası falan vardı. Hah, aynen. Çakmakta bulursak. Şşşş, sakin. Buranın ışığı vardı ya, yoksa... Ooo... Erişmek mümkün değil, boşver. Er hayır hayır, hayır. erişmeyelim. Gerek yok. Çanta güzel. Okey incelemeyi bırakabilirsin. Ha mumu buraya da koyabilirmişiz. Mum büyük bir ihtimalle buraya koymamız gerekiyor zaten. Çakmaklar evi keşfetmek için küçük bir ışık kaynağı olarak kullanılır ve sınırlı süre kullanabilirler. Stres seviyesinde artışı engellemezler. Karanlıklı bir çakmakla durduğunuzda karakterinizin akıl sağlığı seviyesi düşer. Çakmaklar mumları yakmak için de kullanılabilir. O zaman o şekilde kullanacağız çakmakları. Bu ne? Oh be! Daha fazla hap. Aldım lan hapı. Hapı yere fırlattığın gibi duruyor ama neyse. Ha okey. Okay. Envanter attı. Tamam. Böyle bir şey oldu sanki. Bir şey. Akıl sağlığı seviyemeden düşüyor ya. Hayır hayır hayır hayır, döverim ha, döverim om, döverim. Nasıl döverim bilmiyorum ama yaparım yani. Ha aynen. yavaş yavaş açıldı, yavaş yavaş hiç bir şey yok burada. Geri dönüyoruz. Şuraya bir bakalım. Ama yapma ya. Bu malzemeyi aldığınızda yeni bir bölüm başlayacaktır. Bunu tamamlayana kadar farklı bir bölüme başlayamayacaksınız. Malzeme almak istiyor musunuz? Hayır. Ben önce bu buradan bir dayak yemek istiyorum. Tamam. Herhangi bir malzemeden, bölümden bağımsız olarak şu an içinde bulunduğum yerden bir dayak yemek istiyorum ben. Bunu yapmaya kararlıyım. Aa korktum ya. Öf çakmak başka yerden buraya geldi. Çok korktum ya. Of. Ödüm patladı ya. Birileri fazla içiyor hem sigara hem alkol. Aha. Öler. Sement mi? İki tür öğeler vardı. Anahtar öğeler ve dinamik öğeler. Dinamik öğeler dinamik stokunuza depolanır mümkünse. Bunlar genelde göz ardı edilebilir. Anahtar öğeler ilerlemeniz için önemlidir ve anahtar stokunuza depolanır. Okey. Al o zaman. Üstünde bir elektrik sembolü olan anahtar buldun. Okey. Depola o zaman dostum yani. Güzel. Güzel. yapıyorsun sen? Ne iş yapıyorsun ya? Ben de öyle haritaların var sağda solda ama yazar mı acaba? Gitti. Hangi ahşabın açtığı dair bir bilgi yok. Tam bunu deneyelim bunu. Aynen kullan. On kullansana ahşabı olarak. Onu burada kullanamasın anladım. Okay. Orada bir şey mi hareket etti? Orada bir şey hareket etti! Orada bir şey hareket etti! Orada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Ha yok şu uf, pencere, kafa, kafayı, kafayı... Neresi söndü lan? Bir, bir yer söndü şu an. Kafayı yiyorum ya. Yukarıdan ses mi geldi az önce? Ben yukarı çıktım ve... Yukarıdan ses mi geldi? Sen çalışamıyordun değil mi? Sen sıkışmıştın aynen. Bodrum anahtarı. Bodrum anahtarı bu değil mi ya? Onu burada kullanamazsın anladım. Atmosfer her şey çok güzel ya. Bordrum katına iniliyor şu an. Garajın attın. Ha bu burası garaj. Garaj Bodrum'da mı? Ne açtım? Ha okey güzel. Tamam burası açık kalsın. Of. Bu birisine gireceğiz galiba. Yapacak bir şey yok. Tam bari şey yapalım. Ee, bazı şeyler daha sonra yükleniyor, hareket bir şeyler hareketiyormuş gibi görünüyor, çok korkutucu. İçeride birileri, bir yerleri kazıyor. Ben ben dışarı çıkacağım abi. Sıkışmış, boşlar. İlk tepki aynen. Al vazoyu çarp dışarı kaç. Ben Aaa Okey incelemeyi bırak Komşular mı? Bir şey buldum Bu bulduğum şey Mesela ben bunu buldum ya bu başka yerde Yazacak mı? O yer vardı bir tane orada yazacak mı? Sol tarafta mıydı? Sol taraftaydık abi. Ya çok hızlı çıkıyorsun. Yavaş çık ya. Çok kişilerim ha. Senin Aynen. Geç geç geç geç geç. Tam yırtılmış okunamıyor. Geç geç sol sol hocam sol sol iyice sol. Aynen. O sayfayı okuyacağız şimdi. Hayır, hayır, hayır. Beni bırak. Bu benim bebeğim, bu benim çocuğum. Lucy, hayır, hayır, hayır. Lütfen gidelim hanımefendi buradan. Sizi bir sandalyeye götürelim ve size bir su verelim. Kulağa geliyor değil mi? Bizde birkaç çocuğum var. Şey, sorun var. Çok geç çeviriyorsun hocam. O tatlı küçük kıza bir şeyler oldu. Frank diye de bir tanesi içeriden. Anladım. Ne yine kendiliğiyle mi konuşuyor? O orası beni çok korkutuyor. O öldü Frank öldü. Ben dinliyor musun Lucy öldü. Evet evet dinliyorum. Sen sadece bu atı görmelisin. Ona Ed diyorlar ve konuşuyor. Konuşan bir at. Bu da inanabiliyor musun? Ben dışarı çıkıyorum diyor kadın. Evet. Ee, bence bu komşu bizim komşumuz. Aa kırmızı şey gitti ben Bir ilerleme kat ederek Acaba Akıl sağlığı mı düzelttim Demek ki bu sayfalardan etrafta var Biraz daha dikkatli bakmamız lazım oyun oynarken üh! Ses çok kötü ya Böyle, Kulaklarda falan şey yapıyor Kabul et hocam Küçük bir ayna üzerine takılı olan bir anahtar buldun depola. Dolores bölümü tuhaf bir ya anlaşıldı. Here we go. Ay bakalım indik bir harab. Oo çok kötü sıkışmış. Ulan ne yapacağız burada? Ben neden bunu açtım ya? Hayır hayır hayır hayır hayır! Döverim sizi ha! Kapat lan! Onu kapat! O, burası açıldı! Ya, hayır, çok creepy ya! öf canım, <gülüyor> canım sıkıldı şu an. <gülüyor> çok stres yapıyorum. A, yukarıdan baktığımız yer burası. Aç aç, ışığı aç. Aç aç, tüm bu ışıkları aç, tükürürüm böyle işin içine. Bu ne? Yine cement diye bir şey aldım ya. Bodrum etiketli bir anahtar buldum. Oho, Bodrum'a da inicez. Ne yanıyor lan, bir şey yanıyor gibi. Önce şunu bir... Ya açma şunu, yeter artık. Ooooo, hey! Sen kim ol... Sen nesin? Sen aynasın, sen hala yukarıdasın sadece. <Gülüyor> Jesus'lar her tarafta. Ne oluyor lan? Alo? Can bu, bu yanlış bir kere tamam bu bu hareket yanlış bir hareket doğru değil yani. Ah diğer tarafta radyo arası çıkarıyor bu sesi. Ab diyor yukarı bak. Ne oldu lan? Öf. Ayaklıksınız ayaklık. ayaklık. Kimsesiz çıkarmasın. Bu yapılanların hiçbiri hoş değil. Ben kaydediyorum burada. Eee burası kapanacak. Hay tüküreyim. Ben bir tane alacağım bunlardan. Hocam ben buraya bunu koydum. Yak yak yak yak yak. Aynen. Ha ha ha bebeğim hadi bakalım şimdi gel ha. O hey hey sen dışarı bakıyorsun. Arkanın resim var ve bir sandalyesin. Aynı evdeki bir odayı gösteriyor gibi. Ha, öyle mi? Öyle miymiş? <gülüyor> Tavan arasında gelen ayak sistemi diyor. Ha ha ha! Öyle mi? E Duydum. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sen bir şey misin ya? Sen çok parlıyorsun şey yapıyorsun ama. Sen bir şey misin değilsin. Gitmem gereken yerden kaçmak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Çerefize bak, tavan arasından gelen ayak seslerini duyabilirsin diyor ya. Kaydetmeden kaydediyorsun. Neden buraya geldik? Hayırdır? Alo? Burada şey falan yok. He, bir yer açıldı. Bir kapı açıldı. Ha. Teşekkürler akıl sağlığın için ettiğin için şu an. Lütfen aç. Hey. Dostum selam. Ben Aa Hayat güzel, hayat yaşam güzel bir şey, tatlı bir şey, hoş bir şey. Ama sen sanırım yaşamıyorsun. Ehehe, gideyim mi? Arkamı dönük bir şekilde gideyim mi? Yaklaştırmadım arkamı dönük bir şekilde. <gülüyor> okay. Uç! Um... Aşağı gideceksin değil mi şerefsiz? Aşağı gideceksin. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Neden kafayı yiyorsun? Bir şey mi var lan burada? Uf. Paşa paşa böyle yapacağız. Garaj anahtarı, garaj anahtarı yok mu? Karıcı anahtarı yok çünkü uzun süre karanlıkta durmaktan kaçınılması Aa öyle mi? Bodrum anahtarı nerede ya peki? Hey dostum ha? Aa hayat güzel olmalı senin için. Ben alayım mı şundan bir tane daha? Kırmızılaşmaya başladık. Garaj atıp lan bodruma aktarılmıyor mu benim? İlerleme odası. Evet, evet. F biliyorum, biliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi izninle ilerleme odasında ben kaydedeceğim ve sizlere şu görüntü eşliğinde şey yapacağım. Buna lan. Birisinin büyük babası. Okey. Bir araç alıyorum. Aaa Şey aldım, Crowbar'ı aldım. Otorite aldım, otorite. Artık işe yaramaz. Otorite değil mi lan tamam, bu, başka bir şey mi? Tamam depola yani, ne işi yarayacaksa artık. Resmimi öylece yerde bırakacağım değil mi? Çünkü ben akıllı bir insanı sanırım. Hayaletleri daha da kızdırmayı seviyorum azıcık. Okey. Ee, ...ve... Ee, ...ahbaplarım, değerli dostlarım... Ee, ...çok teşekkür ederim... ...bu koku -ko oyununda da benimle birlikte olduğunuz için... ...bu... ...visajdı, visajdı... ...vizajdı... ...artık nasıl telafi ediliyorsa... Ee, ...ben de ...yorumlarda belirtebilirsiniz... ...abi devamı gelsin veya... ...bir daha yüzüne bakma bu oyunun gibisinden şeyler... ...söyleyebilirsiniz... Ee, ...yayınlarda devam edebiliriz... ...yine başka oyunlarda yapacağımız gibi... Ee, ...böyle... Evet yorumlarınız ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim açıklamalarda bir takım açıklamalarda bir takım başlıklar konular isimler var ilginizi çekebilir seveceğiniz şeyler bulabilirsiniz onların arasından sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte mutlu keyifli huzurlu ve korku ve dehşet ile kalmanız dile bye bye.